takımın Aziz ligin Aziz Kralı Erdem. Nasıl gidiyor? Liderlikte geldi. Aynen. İyi abi, her şey yolunda şu anda bilen abi. Eee önemli olan Aziz Kralı olmak ya da ne bileyim gol kralı olmak değil bana göre. Bana göre ligi zirvede bitirmek. Ee, çünkü burada 30 kişi var, 30 tane futbolcu var. <gülüyor> Çalışan sayısız insan, takıma aşık olan binlerce insan var. E, onlar için mücadele ediyoruz, onlar için e, bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. E, bu, bu zamana kadar da iyi yaptığımızı düşünüyorum. E, i̇yi duruyoruz, e, iyi oynuyoruz. Zaman zaman e, iyi oynamadığımız zaman galip geldiğimiz maçlar da var. E, sen de biliyorsun yıllardır bu ligde, e, süper ligde, bu ligde e, kalitenin farkındasın. Ee, ne olursa olsun maç kazanmak önemli, puan toplamak önemli bu ligde. Ee, bir amaç uğruna puan topluyorsun. Ee, bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, seninle konuştuk defalarca e, 2017 ruhu var takımda. Evet. Ee, gerçekten bunu sağlamaya başardık. Allah'ımıza şükürler olsun. Arkadaşlık ortamı ııı e, çok iyi arkadaşlık ortamından ziyade aile ortamı çok iyi. Ee, yani gönül rahatlığıyla ailelerimiz birbiriyle görüştürebiliyoruz. Ee, bu çok önemli bana göre. Ee, her şey yolunda şimdilik beklediğimiz gibi inşallah sezon sonu e, amacımıza ulaşacağız. Erdem bak sen Ankara'cindeki o şampiyonluğu gördün ki on yılı. O dönem Ankara lider gidiyordu, güzel gidiyordu ama istatistiklerde bu kadar iyi bir evet. Ankara yoktu. Gençler birinde yine şampiyonluğu gördüm. Evet. Orada da öyle bir istatistik yoktu ve aslında yine futbol eleştiriyorduk. Bu sene bir de istatistiklerinde hepsinde zirvede bir Ankara yücüyorduk. Evet. Hem puan durumunda hem istatistiklerde. Bu nasıl ama bir taraftan da beğenilmeyen bu futbol var. Kimse evet. de beğenmiyor bu futbol. Ya şimdi bana göre gerçekten bu ligin amacı 3 puan. 3 puan için maç oynuyorsun yani hani yenilmek için kimse oynamaz ya da berabere kalmak için plan yapmaz bu ligin amacı 3 puan almak yani eee her zaman söylüyorum bazı maçları çok iyi oynadığımız bazı maçları da kaybettiğimiz de oldu hatırlarsın o sene evet. Rizespor maçı evet. inanılmaz maç oynamıştık içeride İstatistikse en iyisi yani istatistik ama kaybettik maçı Hem, e, şampiyon olan rakibimize kaybettik yani sonuçta bu ligde e, böyle bir kural var önemli olan 3 puan biz alıyoruz diyorsun. Alıyoruz <gülüyor> ve istatistikler de istatistiklerde iyiyiz. Çünkü gerçekten iyi çalıştık sezon 5. Çok iyi çalıştık. Ee, kuvvetli olmasa oyuncu istatistikler çıkmaz. Mümkün değil yani. Koşu mesafeleri, e, girilen pozisyonlar ve e, rakibe verdiğin pozisyon sayısı. Onlar düşük, minimum seviyede. E, en genel anlamda baktığımız zaman gerçekten iyi çalıştık. Yaş ortalaması yüksek takım ve gol genelde son bölümlerde de değişiyor. Evet evet. yani Yaş, ortalam Yaş ortalamasını ben yükseltiyorum. Biraz <gülüyor> <takım ama. gülüyor> Yaş ortalamasını yükseltiyoruz ama ee, iyi çalıştığın zaman bence yaşın bir önemi yok diye düşünüyorum. Gerçekten iyi çalıştık. Bülent abi. Geldiniz işte Kızılcaman'da o dönemde de e, maçları da takip ettiniz. İyi çalıştık. Çok da iyi mücadele ediyoruz bana göre. En az gol yenen ekibiz. Allah'ımıza şükürler olsun İşleri iyi gittiği sürece Tabii ki de söylediğin gibi Puan aldığımız sürece ee, Gelinen noktada herkes mutlu Röportaj izledim mi? Kampta röportaj yaptım Hı -hı. Senin tahminini de alayım ben kaç puanla şampiyon olacak Ankara'da. Yani bana göre 7 tane fotoğraf yetiyor Sezon sonuna kadar 7 <gülüyor> tane fotoğraf yetiyor Bana göre kendi fikrimce Olsun akıllı ee... insan, Komple giydirecek sen tahmini söyle tutturursan. Ya benim tahminim <gülüyor> 70 üzeri, 71, 72 ee, ilk ikiye girecek diye düşünüyorum. Antrenmanı bekletmeyin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sınav boy ortalamasında da Eren'i yakala Eren'le hemen hemen aynısın. Gol ortalamasında da aynısın. Takımın golcüsü sen misin? <gülüyor> Eren mi? <gülüyor> Yok tabii ki Eren golcüsü. Ona yetişemedik daha mümkün değil ama e, biz de elimizden gelen tabii katkıyı vermeye çalışıyoruz. Yani e, nasip oldu benim de e, en çok skor yaptığım senelerden bir tanesi oldu. E, Allah aşkına iyi gidiyor. Biz de bu anlamda katkı vermeye çalışıyoruz. E, Genel anlamda da iyi gittiği için mutluyuz tabii. Şimdi kampta da hocayla da konuşurken de ben sınar alırken biraz da bir yere kaldım. Bu ligin kuralı duran toplar, duran toplarda da defansdaki soper elemanlarının etkili gole katkı sağlaması önemliydi. da bu katkıyı çok güzel sağlayacağını bilerek aldım dedi. Sen hissediyor muydun Ankara'nın bu kadar golle buluşabileceğini, bu noktalarda bu kadar etkili olabileceğini? Yani e, öncesinden tabii çok fazla e, da benim için daha savunma önemli olduğu için yani o konuda e, yapabileceklerimi daha fazla motive edeydim aslında. E, ama tabii e, bu anlamda e, işte Erdem abinin e, bizde olması bir avantaj. Hocanın bu konuda çok üstünde durması, bu e, işte duran top organizasyonuna çalışmamız falan. E, bunun önemli olduğunu zaten biz de gördük ve bununla alakalı da Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştığımız için da e, yapmaya başladık. E, bu anlamda her katkı önemli. Yani şampiyonluğa giderken bu katkılar ekstra oluyor. Çünkü hepimiz için yani kim eee geriden gelip ne bileyim eee skora katkı veriyorsa bu hepimiz için çok önemli. Eee bu da zaten başarıyı getiriyor. Yani bu kritik dönemeçlerde duran topların önemi çok fazla. Yani evet. bazen rakip eee şimdi siz oynuyorsunuz. Rakip bazen kapanabiliyor karşınızda. Eee daha kontrollü bir oyun sergiliyor. E, bunu açmak için e, duran top çok büyük bir avantaj. E, biz de çok şükür bu avantajı iyi kullandık. Yani dediğiniz gibi bu avantajımızı ne bileyim işte Erdem abinin eee iyi top kullanıyor olması. Hep yani bu avantajları iyi kullandık ve eee bu da e, ligde bize önemli bir avantaj sağladı. Takım defası da iyi çalışmış bu Ankara'cı var ligin en az gol ya takımı. Evet, kesinlikle öyle. Eee bu tabii sadece savunma alakalı değil. Bu takım halinde yaptığım savunma alakalı. Yani e, bu konuda eee beraber oynamayla alakalı. Yani e, bütün 11 oyuncu eee beraber hücum, beraber savunma yaptığı zaman eee fark yaratıyorsunuz ligde. Yani bu böyle. Savunma anlamında da bu işte öndeki önündeki oyuncuların bize desteği bizim daha az hata yapmamızı sağlıyor. Biz de arkada daha fazla motiv oluyoruz. Eee bu şekilde e, iyi bir savunma yapıyoruz takım halinde. Valla biz keyifle izliyoruz. Bilek de ben kampta Ankara'cı kaç puanla şampiyon olacak diye Akın'a sordum. sağ sordum hocaya sordum. Seni tahminle Ben duydum ama ben <gülüyor> ben bu konulara çok girmek istemiyorum. Ben çünkü sevmiyorum e, tahmin yapayım hesap yapayım. Çünkü ben eee maç maç eee herkes öyle bakıyor zaten ama tabii ki herkes hoca işte herkes bir hesap yapıyordur muhakkak. Bizim de vardır mutlaka şey yapıyoruz ama ben daha çok eee bizim için ben eee özellikle şu önümüzdeki İstanbul Sol maçının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Eee bu döneme işte. Çünkü çok iyi giden bir eğimimiz var ve rakipler yine birbirle oynayacak. Bizim için bu maç çok kritik şampiyonluk anlamında ben öyle düşünüyorum. Eee bu konuda taraftarın da desteğini çok fazlasıyla bekliyoruz bu hafta. İnşallah e, inşallah ben bir puan söylemeyeyim ama e, e, bu bu viraj çok kritik bizim için şu önümüzdeki bir iki hafta. Ondan sonra e, inşallah yolu yaralayacağımızı düşünüyorum. Sinan taraftar maça çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii her zaman bekliyoruz. Onlar çok önemli bir iti güçler. İç güç yani e, özellikle iç sahada inanılmaz bizim için bir avantaj. E, sağ olsunlar her zaman zaten desteklerini esirgemiyorlar. E, bu hafta da kritik e, olduğunu düşünüyorum. Onların da desteği bize çok büyük avantaj sağlayacaktır. Yani. Sen daha desteği görmedin. Bu hafta inşallah göreceksin. Bu i̇nşallah. hafta türbinler tribünler çok daha kalabalık olacak. Gerçek Ankara'cı taraftarın o tribün etkisini yaşayacaksın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür <gülüyor>